Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Başaklar Kasım ayı hızlı iletişimin trafiğin hareketlerin ve kişisel anlamda zihinsel faaliyetlerin çok öne çıktığı önemli bir ay bir yeni ay bir dolunay ve ay tutulması var ay genelinde Mars ay boyunca enerji gezegenimiz Akrep Burcu'nda ilerleyecek ve sizin yönetici gezegeninizde ayın büyük bölümünde Akrep Burcu'nda Mars'la birlikte hareket edecek. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda parlıyor. Üçüncü evinizde parlıyor. Mars orada ee, ve 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Hemen ardından zaten Merkür 5 Kasım'da Akrep Burcu'na geçecek. Yani üçüncü ev konularınızda böyle bir yoğun hareket var ve onun tam karşıt aksı tabii ki dokuzuncu ev konularınızda. Konularınızda öne çıkıyor. Uranüs ile karşıt açıda olan bir Akrep Yeni Ayı 3-9 aksınızda hızlı ani gelişmeler ortaya çıkarabilir. Bunlar ne demek? Bunlar biraz öncelikle düşünceler, fikirler, e, hayata bakışınız, inançlarınız, e, bildiğiniz ya da bilmediğiniz şeyler. Hani buralarda bazı hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir. İletişim, her türlü eğitim ve yeni şeyler öğrenme, akademik konular seyahatler kısa uzun seyahatler yolculuklar yakın çevre ilişkileri akrabalar yakınlarda yaşayanlar uzaklarda yaşayan sizin ve eşinizin yakınları akrabaları tüm bu alanlarda hem hızlı hem biraz böyle heyecanlı gelişmeler olabileceği bir yeni ay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa ve sabit burçlarda haritanızda özellikle boğa akrep aslan kova burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler daha güçlü olacaktır, daha önemli olacaktır hayatınızda. Evet yeni aile beraber tabii ki yeni bir fikirle bir adım atabilirsiniz de eğitime başlama, ticari bir oluşum olabilir, bir seyahate çıkma olabilir, kardeşlerle ilgili şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Teknoloji, bilişim sektörü özellikle işte internet, sosyal medya üzerinde yapılacak aktiviteler. Belki yurt dışı bağlantı uluslararası alanda olabilecek her türlü girişim, buralarda hızlı gelişmeler olabilir. Yani beklediğiniz belki bir seyahat için yurt dışına gitmek istiyorsunuz, yerleşmek istiyorsunuz, çalışmak istiyorsunuz, okumak istiyorsunuz. Bununla ilgili bazı yasal prosedürler var, beklentileriniz var. İşte bunlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Ee, bu konular açılabilir örneğin ee, yine teknolojiyle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz tabii ki otomobilinizi yenileyebilirsiniz bilgisayar alabilirsiniz telefon alabilirsiniz bunlar da söz konusu olabilir kardeşlerle ilgili bazı konular var kardeşlerinizin hayatında hızlı gelişmeler olabilir işte yakınlarınızdaki kişiler komşularınız örneğin hani komşularla ilgili bazı hızlı gelişmelerin olacağı bir dönem ayın ortalarına doğru 10 Kasım 11 Kasım 12 Kasım Gezegeniniz Merkür, Mars'la birleşiyor, Uranüs'te karşı taşıdı. Bugünler sizi biraz zihinsel olarak çok yorabilir. Çok fazla hareket var, çok fazla haber trafiği, iletişim. Tabii ki böyle bir tartışmalar, konuşmalar var. Belki bir şeyleri konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. İşte bu çevrenizdeki kişilerle olabilir, kardeşlerle bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Belki bir hukuksal işiniz var yakınlarla bağlantılı. Komşularla tartışmamaya çalışın. Çünkü komşularla ya da arkadaşlarla tartışabilirsin herhangi bir konuda fikirsel anlamda. Ya da bu günler özellikle trafikte biraz stres yaratabilir. Hani kazalara e, imkan verebilir. Lütfen hıza dikkat edin. Kontrolsüz dür, davranmayın. Dürtüsel davranmayın. Bazı böyle seyahat planlarınızda gelişmeler, değişimler olabilir plan dışı. Ya da ticari aktivitelerinizde yine eee iş gezileri olabilir ama çok böyle hızlı bazı e, gündemler de olabilir bağlantılarda kurabilirsiniz gerçekten bu ay çok hızlı bir ay yani hem gezegenlerimiz ileri harekette hem e, hem Mars'ın hem Merkür'ün böyle akrep burcunda olması Uranüs'le bağlantıda olması birlikte hareket etmesi bu ayı çok hızlı ve hareketli hale getiriyor ve zaman zaman çok kararlı çok tutkulu ve hırslı da olabileceğimiz bir dönem. Aşırı hırs, aşırı tutkulu davranmak, biraz inatçı ve sabit davranmak zarar verebilir. Özellikle düşünceler, fikirler böyle olduğunda iletişim konularında sıkıntı yaşayabiliriz. Bunları iyi kontrol etmek gerekiyor sevgili başaklar. Ve ayın 19'unda ay dolunay fazına ulaşacak. E, 27 derece boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Yılın son ay tutulması ama bu ay tutulmasının bir özelliği daha var 2022 ve 23 önümüzdeki iki yıl yaşayacağımız boğa akrep aksındaki tutulmalarında ilki olacak. Dokuzuncu evinizde meydana geliyor. Ay tutulması. Sizin gibi toprak elementinde olduğu için size güzel bir desteği var. Ve yöneticisi Venüs de oğlakta. Aslında bence çok olumlu olabilecek güçlü bir ay tutulması. Yani bu tutulma sizi gerçekten uzun süredir belki istediğiniz, çalıştığınız, çabaladığınız bazı amaçlarınıza ulaştırabilir. Eğitimle ilgili konular, akademik bir başarı... Özellikle sosyal medya, medya, basın gibi işlerde hedefleriniz olabilir mesela. Hani buralarda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Hukuksal bir işiniz sonuçlanabilir. Ee, bir seyahat, güzel bir seyahat olabilir. Yurt dışı konuları daha çok aktif. Aslında bunlar özellikle önümüzdeki iki yıl daha da bir aktif olacak ee, sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa size birebir çok etkili olduğunu söyleyebilirim bu tutulmanın. Sabitlerde gezegenleriniz varsa özellikle Boğa, Akrep, Aslan, Kova gibi tabii ki yine haritanız bu etkileşimi yapacaktır. Yine bu tutulmanın tesirleri sizin için önemli olacaktır. Hukuksal konular, akademik konular, yurt dışı konuları bir sonuç alabilirsiniz ve buralarda önemli dönüşümler farkındalıklar olabilir. 9. ev inançlar, maneviyat, hayata bakış, hayattan beklentilerle de ilgilidir. Bu tutulma belki bazı düşüncelerinizin, bazı inançlarınızın, bazı geleceğe dair beklentilerinizin de köklü bir dönüşümüne, önemli bazı farkındalıklara, açılımlara da tabii ki e, imkan verebilir. Kasım ayının e, sonları ve önümüzdeki yıl sonuna kadar